Hiç bir umudumuz, umudumuz, hayalimiz yok. yok. yok. <gülüyor> Böyle giderse. Böyle gideriz. Bir hayalimiz yok. Yok. Yani. Kapıdan çıkamayacağız. Neden? N nasıl çıkalım? Ee, belli değil nedeni. Neni belli mi ortalık? Ortalık yok. karman karışık. Yatçılar aldı başına gitti. Affedersin, Bir endi bir bindi. İş yok. Emekli maaşı sen ceza öylesine. Aldın maaş. Ev kirası gördüğüm bin lira aldın para 1500 lira hadi buyur aptalsınız cennetleme olsun nasıl ceset annemin yani, ya, değil yani Bilmiyorum. tüm otel aktörleri topladım annemin değil bir hayal kuramıyorsunuz yani. mümkün değil hayal kurmak yani, nasıl kuracaksın hayal neyle kuracaksın önünü göremiyorsun ki hayal kur kuramıyor musun işte. yani, gerçek gerçekler apaçık ortada da hayal işi hayalini kışkırtıyor mu diyor sana bir şey ya, ya. daha bak. Helal hayalala Evet. Yo bunlala yaşıyorsun. Bunlar açığırız yaşıyorsun. Bunlar açmadı mı? Hatay amcam da hiçbir şey yaşayamıyor. Ortamı iyi yapıyorsun. Sen işte, kapandık. İçe yok. Yüz kişiye sorarsam bilmiyorum ya. On kişi yani iyi demez. Mümkündür. Yani siz de geziyorsunuz, görüyorsun, turistiyorsun. Demez